Malum günümüzde evlilik, aileler, çekirdek aile, geniş aile konularında birçok gelin kaynana konusunda özellikle birçok çatışmalar yaşanmaktadır. Evlilik terapisi konusunda evlilik uyumu, iletişim ve paylaşım konularında kendisini geliştirmiş birçok danışanın kendisinden yol göstermesini istediği kişiye evlilik terapisti denir.